Merhaba herkese hoş geldiniz. E, koronavirüs ile alakalı bu yaptığımız sıra dışı, olağan dışı yayında e, i, i, başka bir insanla birlikteyiz. Tek başıma konuşmayacağım bu sefer. Son günlerde birçok televizyon kanalında ve radyo kanalında bir tek benim sesimi duyuyorsunuz. Ama bugün Mustafa Cenap Aydın'la birlikteyiz. Jacques, Jacques Maritain Enstitüsü araştırma görevlerinden e, sosyoloji uzmanı. Roma'da yaşıyor kendisi e, ve e, iki kişinin belki şu anda dünyada ve bir dersi İtalya'da gündeme oturmuş bu konuyu e, nasıl yaşadıklarını, gündelik hayatta e, bu pandemiyle nasıl e, birlikte yaşamaya çalıştıklarını ve gelecek adına e, neler düşündüklerini dinlemeniz belki yararlı olabilir diye düşündüm. Şimdi Mustafa Cenap Aydın'a veriyorum sözü kendisini tanıtmaya başlayacak. Ondan sonra e, muhabbetimiz e, pandemi, koronavirüs ve İtalya etrafında dönecek. Merhaba Mustafa, hoş geldin Cenap. Ee, merhabalar Murat nasılsın? İyilik sen, yani iyilik diyelim iyi olmaya çalışıyoruz fena evet. değil. Evet beniyle diyoruz italyalıca şöyle şöyle böyle. Şöyle. Ee, teşekkür ederim davetin için. Ee, evet ben bahsettiğim Roma'dayım çok uzun yıllardır Roma'dayım aslında başka bir Roma'dan geliyorum malum yeni Roma'dan İstanbul'dan İstanbul'da doğdum bildiğim ama uzun süredir burada yaşıyorum. Ee, Jacques Maritere Enstitüsü bir araştırma merkezi. Onun dışında da e, birçok NGO'da aslında benzer konularda faaliyetlerim var. Özellikle kültürelse, diyalogla e, çok ilgiliyim. E, bununla ilgili bazı Avrupa, Avrupa Birliği projenin de parçasıyım. E, Roma'da e, tabii ki şu anda normalde aslında iş yaşamında çok fazla dışarı çıkmam, çok fazla insanlarla görüşmem, konferanslara, seminerlere katılmam gerekiyor, üniversitelerde dersler vermem gerekiyor. Ama şu an hiçbirisini yapamıyorum. Ee, tabii yeni bir hayat tarzı, ee, 11 Mart'tan beri hiç dışarı çıkmadım. bazen biliyorsunuz bazen 9 Mart'tan beri daha öncesinde çıkmıyor ama ben daha öncesinde yurt dışındaydım. 11 Mart'ta giriş yaptım tekrar Roma'ya. Ee, o günden beri de birkaç kez e, alışverişe çıkmak dışında hepsini saymadım. Bir, i̇lk başta sayıyordum kaç kere dışarıdayım falan diye ama sadece 3'ü 4'ü geçmedi şu ana kadar. Ee, o yüzden bayağı ciddi bir karantin karantina uygulaması içerisindeyim. Ee, ne değiştirdi hayatımda? Ee, tabii ki her şeyden önce e, Zoom artık hayatımızın ayrılmaz parçası halinde geldi. Bütün yapmam gereken e, online toplantılar, seminerler hepsi Zoom ya da benzer ortamlarda e, gerçekleşiyor. E, tabii ki evde bu kadar uzun süre bulunmanın e, getirdiği ayrı bir boyut da var. Normalde ben e, işimden de çok seyahat eden bir insandım. O bütün seyahatler iptal olunca bir yandan zaman kazandım gibi geldi ama Evde tabii ki hayata alışmak da çok kolay değil. Özellikle çok şehir merkezinde, binaların arasında yaşıyorsanız ve şu anda e, malumun bütün İtalya'da parklar da kapandı. Çünkü bazı, maalesef ilk başlarda serbest olan e, parklara gidebilme ve oralarda biraz hava alıp, yürüyüş yapma özgürlüğümüz bitti. Çünkü bazı arkadaşlar e, sosyalleşme imkanı olarak değerlendirmeye başladılar o zamanları. Ondan dolayı yani evin içerisinde egzersiz yapmak, evin içerisinde daha önce alışkanlık olmayan işleri yapmayı öğrenmek vesaire gibi de alışverişe gitmemek, yani olabildiğince az gitmeyi hedeflediğim için acaba bunu nasıl evde halledebilirim şeklinde yeni yeni icatlar tabii geliştirme meselesi de oluyor. Biraz günlük hayat böyle devam ediyor. Ee, sen de ilk 14 gün e, say sayması yaptın mı? Örneğin ben ilk e, 10 Mart'tan itibaren e, kimseyle görüşmemeye başladım. O 10 Mart'tan sonra örneğin 24 Mart'ta gelmek çok ilginç bir süreçti. İlk, o, bu, hani bu Kuluçka dönemi var ya 14 gün. O, o 14'ü nasıl geçirdin sen öyle bir e, sayma takıntın oldu mu? Bende biraz oldu da en başta. Aynen çünkü zaten e, şimdi söyleyeceğim şey daha açıklayıcı olacak. 11 Mart'tan önce ben e, New York'taydım. O yüzden daha endişeli bekledim. E, New York'taydım fakat New York'ta şöyleydi. Ben New York'tayken İtalya'dan geldiğim için e, elinde dezenfektan da dolaşan... Yani günlük hayatıma devam ettim ama mesela metroya hiç binmedim neredeyse. Bir kere, iki kere bindim, yürümeyi tercih ettim. Fakat etrafındaki insanlar genellikle aldırmıyorlardı. Yani insanlar genellikle e, günlük hayatlarına devam ediyorlardı. Kafelere, restoranlara gitmeye devam ediyorlardı. Fakat ben e, işte nerede biraz tehlikeyi fark ettim uçağa binmeden önce bir maske alayım dedim ve New York'ta yaklaşık saymadım ama 20'ye yakın yürürken yani özellikle gitmeden yürürken durduğum eczanelerden hiçbirisinde o günlerde bile 8-9 Mart'tan bahsediyorum tek bir maske bile olmadığı için yani insanlarda zaten bir e, adı konmamış bir panik havası vardı hazırlık içerisindeydi bir de tabi malumun ee, şey olmayan e, Evrensel e, sağlık sistemi olmayan bir ülke olduğu için Amerika, orada insanlar belki haberlerde daha çok endişe edip kendi tedbirlerini daha önceden almaya e, çalışıyorlardı. E, Dönde bence bayağı bir saydım tabii ki. Yani bir de her e, küçük sağlık probleminde acaba New York'ta bir şey mi oldu vesaire gibi insan düşünmeden edemiyor. Peki gündelik hayatta daha önce hiç yapmadığın ama sev severek mutlulukla yaptığın neler var şu anda evde? Yani şu anda aslında e, belki çoğun herkesin yaptığı bir şey oldu. E, böyle gezerken, e, bir yerlere giderken aldığımız, mutlaka bunu eve dönünce okurum deyip e, okumadığım kitaplarım vardı. E, yani mesleki olmayan kitaplar. Onları keşfetmeye başladım. Hatta bazıları acaba bu kitabı ne zaman almıştım diye düşünmeye başladım. O kitapları bir elden geçiyor, gözden geçiyorum. Bu çok güzel bir şey, güzel bir fırsat. Ee, bunun haricinde de bazı daha önceden e, yani dosyaladığım çalışmalarım vardı ama fazla onları düzene koyamıyordum. Onun için e, sakinleştirici bir fırsat oldu. Bir de e, bu bence en güzel tarafı. Hep böyle tabii okuma düşünme kısmına gidiyorum ama yani uzun süredir belki çok kapağını açmadım. Bazı e, şairleri tekrar e, keşfetmeye başladım. Onlara dönmeye başladım. Çünkü zannediyorum insan böyle biz, e, bir yerde tek başına kalınca hani çok dış dünya ilişkisi olmayınca ...farklı bir diyalog geliştirme ihtiyacı hissediyor. Bunlar güzel taraflar. Bir de tabii ki herkes mutlaka başladı, çok dikkat etmemiz lazım. O hızlıca geçişlerimiz yemekleri... ...daha özenle, zenginleştirerek... ...yeni tarifler denemeye başladım, herkes gibi. Ama çok dikkat etmemiz gerekiyor tabii kalori hesaplarına. Çünkü fiziksel aktivite çok azaldı. Bir de tabii ki şu anda... Şeyi, yani ...bağışık sistemini güç tutabilmek için... Sağlıklı beslenmek de olmazsa olmaz e, şartlarımızdan biri. Biz ondan da hoşlanıyorum. Güzel yani güzel bir şeyler yapınca en azına o günün e, renkli tarafı oluyor. Yani e, daha fazla özel göstermeye çalışıyorum. Çünkü mesela diyelim ki günlük hayat devam ederken ya hemen hızlıca bir şey yiyeyim geçeyim derdim belki ama şimdi bu yemek yeme anında biraz daha zevkli olmasını istiyorum. Ki. Çünkü neden e, sosyal hayat dışarı gitmeye ya da dışarıda bir yerde arkadaşlarla zaten önceden hazırlanmış Güzel bir yemek yeme ortamını veya oradaki şefin bizim için yaptığı bir iki ufak espri, süsü şu anda tadamadığımız için evde bunları yapmaya çalışmak aslında onu etmek gibi bir şey, bir ikameci bir yaklaşım var gibi geliyor bana. Bu evde yemek yapma olayı benim için de ilginç oldu. Ben de çok evde oturan bir insan değildim. ayrıca ekonomik olarak da bayağı bir tasarruf ettiriyor seni. Öte yandan bir de evi bu kadar çok temizlediğimi hiç hatırlamıyorum. Bu da ilginç bir şey yani. Ben en son en üst katta oturuyorum orada ne pencereyi açtığımda içeriye yeteri kadar toz giriyor. Yalnız artık et, evin hiçbir yerinde toz yok falan böyle ilginç bir şey oldu. Okey. Şimdi e, hafif hafif Roma'dan ve Torino'dan, sen Roma'da yaşıyorsun, ben Torino'da yaşıyorum. Birimiz kuzeydeyiz, birimiz orta güneydeyiz. Çıkıp bütün İtalya'ya şöyle bir uzaktan, bütün bu e, çizmeye tepeden bakmak gerekirse, gündelik hayatımızdan, kendi özel, özelliklerimizden çıkıp da bakmak gerekirse, şöyle bir nasıl yaşıyoruz bu pandemiyi ülke olarak değerlendirmesine girmemiz gerekirse, sana bu konu hakkında birkaç tane sorun veyahut da e, analizim olacak. Bunun hakkında beraber kafa yürütebiliriz. Şimdi bu İtalya'da alınan önlemler, senin de biraz özetlediğin gibi 10 Mart'tan itibaren ciddi önlemler oldu. Her ne kadar daha önceden sağlık o hali ilan edilmiş olsa da İtalya'da, bu bilhassa Lombardiya ve Veneto'da çıkan hızlı yayılma, kırmızı alanlarla birlikte artık biz bunun iç ortasında olduğumuzu gördük. Çok kısa bir sürede de dünyanın ortası, merkezi İtalya olduğunu gördük. Ne yazık ki evet. olumsuz bilhassa numaralara ve rakamlardan dolayı. Ee, bu durumu e, e, kontrol etmek hem yönetim erkleri için hem de sağlık ekipleri için çok kolay değil ama e, belki çok büyük önemli veya da küçük hatalar yapıldığına dair de hem muhalefetten hem de sivil toplumdan gelen eleştiriler var. Ee, hani bu e, şu anda belki İtalyanların söylediği gibi Kızıl Aç'a e, e, şey, ateş etmek doğru değil şu anda ama yine de e, biraz bir e, hem bir gazeteci ruhumuzdan hem de eleştirel entelektüel ruhumuzdan dolayı biraz bir analiz etme lüksümüz olabilir belki. E, sence ilk e, konuşulan konulardan bir tanesi önlemler zamanında alındı mı? E, böyle bir eleştiri yapılabilir mi İtalyan hükümetine veya da bilim insanlarına? Şimdi evet aslında benim de kafa yorduğum bir şey ister istemez çünkü ilk yani bunlardan bahsettiğimiz zaman bir işte şu şöyle söyleyeyim ilk duyduğumuz tabii ki İtalyan Roma'daki Çinli çift oldu Roma tarihi merkezdeki bir Çinli çiftte köçe pozitif bulunca virüs onlar buradaki bu servis enfeksiyonla ilgili hastanede karantinaya alındılar ve orada izole edildi. Hatta çok sevindik yani. Ee, bu alandaki intihaniye uzvandan mütehassıların İtalya'daki başarısı olarak e, özellikle dans edildi ve e, yani bu iş bura bitti zannedildi. Fakat tabii orada zannediyorum ben yani bir şekilde hani kimlerin bilip bilmediği hakkında çok %100 e, informasyonum yok. Fakat şöyle bir tereddüt yaşadığımızı düşünüyorum. Genel olarak İtalya'da yani bütün e, düzeylerde, hükümette, ona bağlı olarak onların ne deyip ne, ne yapıp yapmadığını yansıtma konusunda medyada da ee, şöyle bir şey safası yaşadık, yani e, biraz e, espriler döndü, işte malumun. E, ya işte bu Çinlilere ait bir şey, sonra maalesef biraz e, ırkçı, e, bazı saldırılar ve yaklaşımlar oldu. Çin restoranlarına gitmekten vazgeçti insanlar. Hani orada çok net değildi, e, insanlar nereden gelip gelmedi yani tabi yerindeyse ben tabii ki önlem alma, Çin'den birisi Wuhan'dan gelmişti, o restorandaysa tabii ki gitmeyeceğiz de, fakat bilgiler çok net konulmadan böyle gerçek anlamda ne yapmamız gerektiğine dair belki tam enforme edilmiş değildik. Ben en azından kendim de yani yaşantımda söylüyorum. Çünkü neden? Eğer yeterince bu konuda uyarılmış olsaydım e, Şubat başında Parma'da bir konferansım vardı. Hiç aklıma bir şey gibi gittim Parma'daki konferansa ve her zamanki alıştığımız İtalyan gündelik sosyal hayatına geçirdim. Yani bütün konuşmacılar ve katılımcılarla sarıldım öptüm. Kimseyle bir e, temas konusunda problem yaşamadım. Sadece bir an hatırlıyorum. E, istasyonda as asansöre binmiştik. 4-5 kişi. Son anda bir Çinli binmek istedi asansöre. E, herkesin gerildiğini hatırlıyorum yani. Orada şunu anlıyorum, şu analiz yapmak istiyorum. E, verilen tek mesaj buydu demek ki. Yani bizi o anda gelen şey birimiz arasında... ...sarılmaya, öpme devam ediyorduk. Ama sanki sorun Çinlilerle ilgili bir şeymiş gibi. Burada yanlış bir şey anlaşıldı zannediyorum. Bir de tabii ki şimdi... Olayın patlak verdiği yer İtalya'nın ekonomik kalbi. Orada bir şu tereddüt yaşandı zannediyorum. Yani elbette ki insanların e, işte arkası planı olmayan temelli bir şeyden dolayı korkup mesela değilim işte diyelim ki e, herhangi bir yerde bir saldırı oldu. Bununla ilgili de insan endişe etmesi ve bundan dolayı sokaklara çıkmaması e, işte toplumsal bir korku oluşması e, insanların aşmak istediği bir konu. Fakat burada tam konu bence net anlaşılamadığı için yani işte bu Milano e, durmayacak, dur, e, durmuyor e, söyleminin ortaya çıkması e, gene bir kafa karışıklığına yol açtı zannediyorum. O kafa karışıklıkları e, biraz tabii umumi olarak bir gecikmeye yol açtı izlenimi var bende. Ama e, şunu da e, bir tarafta hala kafa karışıklığına devam ediyor çünkü hala bir ne olduğu tam belli değil bu virüs nasıl bulaşıyor, her gün bir haber görüyoruz, yani dokununca bulaşıyor. İşte 10 dakika, birisi yok selamlaşırsan olmaz da 10 dakika karşıkı durunca nefes alma vermeyle bulaşır diyor. Benim kanaatim çok büyük ihtimalle de en başında yüzde yüzde karar vericiler de ne olduğuna dair yeterli bilgi sahibi değiller diyeyim. Çünkü doğrudan, yani şöyle düşünüyorum, hani şöyle bir yürütme, akıl yürütme yapıyorum. Yani e, ülkenin e, ekonomik gücüne bu kadar ağır darbe vuracak e, bir krizi e, bile bile e, ifade etmemiş olmalarını e, elbette e, akli olarak e, izah edemiyorum. Öyle bir soru e, bir tarafında var. Ama tahmin ediyorum e, sadece şu konu benim sadece zihnimde bir soru olarak kaldı. E, Çin'den gelenlerin, yani nereden bulaştığı çok da net değil, yani Almanya'dan mı geldi vesaire, Çin'den gelenlerin Çin yılbaşısından sonra geldiğini önce söylemeleri bence çok e, inandırıcı bir şey değildi. Çünkü malumunuz İtalya'da işte Çinlerin de e, takvimi Çin e, yılbaşına göre değil. İtalya'nın yılbaşısına, çocukların okula gitmediği dönemde e, tatile gitmeleri lazım. O yüzden eğer Çin'den, Wuhan'dan bilir geldiyse bunlar muhtemelen zaten e, 6-7 Ocaktan, Ocak'tan sonra yani Epifaniya'dan hemen sonra gelmiş olmaları e, lazım bir ki zaten şu anda da bazı düzeltmeler yaptılar. Aa bu aslında ocak başında girmiş falan diye bazı şeyler söylendi. Gel yani zannediyorum e, en temel gerçekten öngörülemeyen, kriz yönetimi açısından öngörülemeyen bir müpem bir, bir, bir, bir durum oluştu diye e, iyi niyetle öyle bakmaya çalışıyorum şu anda. Evet nitekim e, mevcut yapılmış o, olduğu olası bu e, e, hatalar aslında komplo teorilerine de çok e, yer açıyor. O nedenle e, mevcut e, dataların üzerinden yola çıkmak gerekirse dün akşam Başbakan Giuseppe Conte accordo, e, canlı yayında şey söyledi yani ee, biz dedi bunun bu kadar hızlı yayılabilen bir hastalık olduğunu bilmiyorduk dedi ve e, bilimsel ins bilim insanları ne Çin'de ne de İtalya'da buna, bu, bu konu hakkında bir bilgiye sahip değillerdi çok dedi. Şu anda elimizde olan çok basit bir bilgi var yani bu çok hızlı bir şekilde yayılıyor elimizi yıkayalım sürekli bize bunu söylüyorlar değil mi? İşte havada bilmem kaç dakika kalıyor kalmıyor ama her şeyi yıkayın çünkü normal bir sabunla bile bile ölebilecek bir virüs. Tabii burada doğan soru işareti. Madem bu kadar aslında sofistike olmayan bir virüs bu, e, öldürme kapasitesi de çok yüksek bir virüs değil. Yalnız yayılma kapasitesi çok e, ciddi. Madem ne sofistike olmayan bir hastalık virüs üzerine bu kadar zorlanması bilim insanlarının bir soru işareti yaratıyor. Tabii ki burada e, istihbarat sisteminin iyi çalışıp çalışmadığı, bilim insanlarının ne kadar koordine bir şekilde çalışıp çalışmadığı. Tabii diğer tarafta otoriter bir ülke var, kapalı bir ülke var. Onunla ee, Avrupa Birliği iletişimi veya iletişimsizliği de tabii ki tartışma konusu. Bu da önemli bir element. Ee, yalnız e, şey de ilginç örneğin. E, dün Giuseppe Conte'ye e, yapılan canlı yayında sorulardan bir tanesi de şeydi. Hani İtalya e, Çin'le direk uçuşlarını ka kaldırdı. Direk Ocak ayında kaldırdı hatta. Zaten Alitalya'nın direk uçuşu yoktu. Hep aktarmalıydı. Yalnız aktarma uçuşlarını kaldırmadı. Nitekim... İlk zamanda birkaç tane araştırmacı İtalya'ya aslında zamanında Wuhan'da olmuş Alman bir çalışanın İtalya'da bir tane toplantıya gelerek yaydığını söyledi. Yani aslında bir Alman getirmiş Böylelikle hani aktarmalı uçuşların kapatılmaması da bir eleştirilerden bir tanesi. Böylelikle basında hükümete dair hangi eleştiriler olduğunu da özetlemiş olduk. Evet. Ee, diğer e, tartışılan konu, iki tane tartışılan konu var. Bir tanesi bu sağlık sistemi ücretsiz neredeyse İtalya'da ve dünyanın en kaliteli sağlık sistemlerinden bir tanesi. Hani insanların uzun yaşamasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Tek bu değil ama öte yandan 90'ların sonundan 2000'lerin başına kadar insanlar... Ee, hangi hükümetin sağlık sistemini özelleştirdiğini düşünmeden, bunu sormadan e, popülist hükümetlere çok oy verdiler. Yalnız bu sırada sağlık sisteminden çok kesinti yapıldı. Bu tartışılan konulardan bir tanesi. Ee, sence bu e, mantıklı, e, e, yapıcı veyahut da doğru bir eleştirimi yoksa e, yoksa değil mi? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Evet, sağlık sistemi tabii e, İtalya'nın aynı... yani. Bütün Avrupa'da da bilinen e, yönüyle hakikaten yani dışarıdan da insanlar geliyor zaten istifade etmek için bazı e, merkezler var e, dünyanın her yerinden insanlara misafirlediğini görüyorum. E, şimdi özelleştirme ile ilgili tabii dünyada şu an devam eden İspanya hemen çok hızlı bir adım attı. E, malumun e, bütün e, özel e, sağlık kurumlarını yeniden işte devletleştirdi. Şimdi e, benim kendi yani tecrübemde de e, bununla ilgili bir e, adım, adımları görüyorum. Yani mesela örnek vereyim, çok e, basit şimdi, şu anda yaşadığım bir şeyler falan değil de. Şimdi evet, e, sağlık sistemi e, ücretsiz, sağlık sistemi e, de gittiğimiz zaman hemen hizmet alabiliyoruz. Ama bazı karşılaştığım şeyler oluyordu. Ya işte e, bu test var, bu testi yaptırmak istiyorsan e, işte dört hafta sonrası beş vakit var. E, fakat ama aslında şurada yakın bir yerde bir e, klinik var. E, o klinikte e, yaptırmak istersen bir iki üçüne yaptırabilirsin e, şeklinde karşılaştığım bazı şeyler olmuştu benim. Şimdi e, bunlar tabii ki e, sadece İtalya has değil her yerle olabilen şeyler ama e, burada bence bize pandemi şunu öğretiyor. Yani bu e, özel mi, devlet mi işte devletten asla biraz e, daha açmak istiyorum bunu. Bazen korkutucu oluyor bu kelime yani özellikle hani ekonomiyle ilgili farklı yaklaşmalar insanlar için. Ya işte devlet, devlet her de karışacak falan gibi. Burada aslında toplumun ortak faydasına e, yönelik bir çalışma demek istiyorum. Yani eğer onu devlette de zaten e, etik olarak öngörmüyorsa orada da problem var. Yani devlet kelimesine ben sığınıp da e, evet devlet bunu iyi yapıyor demek istemiyorum. Burada genel bir e, etik problemi var. Yani insanı merkeze koyan bir tıp yaklaşımı lazım ki bütün herkesi bu de aslında ben olduğuna inanıyorum. Yani yaşadığım, aldığım hizmetlerle sağlık sisteminde birkaç kere hani acil bir e, böbrek taşı vakası oldu mesela gittim. Yani inanılmaz e, güzel bir hizmet aldım. İnsanlar beni çok iyi karşıladı. Çok hızlı her şeyim yapıldı. Hakikaten yani o e, gerçekten e, hakkını ver, vermekten bahsediyorum. Acile gitmenin. Çünkü bazen de biliyoruz insanlar acile gittiğinde her türlü ücretsiz kendine bakılabileceği için bazen biraz açıkça söyleyeyim tembellik yapıp gidenler de var. Birkaç saat bekleyişlerimi hallederim gibi, ee, ama gerçekten bir aciliyet olduğuna bunu göre, fakat buradaki bence yaklaşım şu olmalı, tabii ki sağlık sistemi daha iyi çalışır, işte devlete daha yük olmasın, vergi verenlere bir e, yük olmasın e, diyerek, ama eğer o etik anlayışı olmadan, sadece ben ne kazanacağım buradan, kaç tane ameliyat yapacağım, kaç tane test yapacağım, kaç tane analiz yapacağım ve ondan gelirim ne kadar arttıracağım yaklaşıma dönerse, elbette ki en büyük problem şu, bir kere zaten sadece o hastanenin veya o kliniğin perspektifinden bakılabilmiş oluyor. İtalyan toplumuna, İtalya'daki insanların bütünle, yaşa bu çünkü bir insani kriz şu anda. Yani sadece İtalya'da değil, İtalya'da işler iyi olduğunda bütün ülkelerde iyi olacak. Yani birbirimizde şu anda müthiş bir interdepend birbirimize bağımlı halde olduğunu tekrar keşfediyoruz. Ondan dolayı bu eleştirilerle zannediyor bir balansı tutturmak lazım. Yani ben şey demek istemiyorum. Evet, e, tamamen her şey devletin elinde olur ve müthiş e, verimli bir sistem olacak. Bunu yüzde yüz bilemiyorum. Çünkü o, eğer o yaklaşım, ortak toplumsal faydayı ön plana koyup, insanı merkeze koyan e, bir etik anlayışla e, tıbbi hizmetlere yaklaşabilirsek, hani o bir karma bir sistem de tekrar e, gözden geçirebilir belki ama burada zannediyorum e, devletin, yani en azından İtalya'daki yani Tanıdığım e, hekimlerden de biliyorum. E, buradaki tıp fakültelerinde, buradaki devlet hastaneleri yaklaşım biraz söylemeye çalıştığım çerçeve uyan bir yaklaşım. Ama onlar da maalesef o yaklaşımı e, sürdürülebilir bir halde artık e, tutamıyorlar. Neden dolayı işte özelleştirmeler. Diğer taraftan e, devletler, özelleştirme şunu getiriyor: devlet hastanelerine ve e, onların yetişmesi için yapılan yatırımlarında azalmasını getiriyor. Çünkü bu tür hesaplar yapılıyor daha makro e, düzeyde. Yani oturup yazıyorlar. Ha, bu kadar özelleştirince oradan yüzden buradan tasarruf ediyoruz gibi bir yaklaşım var. Ama o tasarrufun da bize e, ağır faturaları e, olabiliyor. Onu da nerede gördük? E şu anda bir krizin içerisinde gördük. Evet. Şimdi bu konuda insan merkezli e, toplum faydası merkezli davranışlar açısından aslında yine Cüzeppe e, Conte'nin e, iki gün önce ulusal seçlenişte yaptığı bir açıklamayı e, almak istiyorum referans olarak tabi ki hukukçu bir başbakan ol, olması ülkede farklı bir şey. Kendisi şöyle söyledi. Biz e, her türlü eleştiriye açığız. Kimse mükemmel değil. Yalnız şunu söylemek isterim. Bu ülkede bir anayasa var ve anayasa insanların e, bireysel ve topluluk olarak özgürlüklerini ve haklarını garanti ediyor. Ve biz bunu baz alarak gerekli önlemleri alıyoruz. Bu çok ilginç bir e, şey, e,, analiz. Dün akşam akkordi, dizakkordi programında da kendisine yapılan sağlık sistemi ile alakalı eleştirilerde de şöyle söyledi. Ben sadece 2 senedir görevdeyim ve benden önce sağlık sistemi ile alakalı yapılan kesintiler söz konusu. Bu iş bittikten sonra ülke olarak geri dönüp ciddi ve yapıcı bir şekilde eleştiri yapmamız gerekiyor dedi. Bu ilginç bence bu süreç içerisinde zor, yürekli ve yapıcı bir duruş. Bu noktada son soruya geçmek istiyorum bu başlığın son sorusuna. Ee, alınan önlemlerin eleştirileri e, çerçevesi içerisinde iş mekanizmalarının uzun süre çalıştırılması, aktif tutulması da eleştirildi. Biliyorsun en son, sondan bir önceki kararnamede e, birçok fabrika hala ayakta dursun, açık kalsın istendi. Ki biliyorsun e, ülkenin bilhassa ağır endüstri e, kalbi Lombardiya ve Veneto eyaletlerinde ki bu birincisi Lombardiya hem ölüm hem de pozitif sayılar açısından ülkenin %65'ini e, e, kapsıyor. Veneto'da keza hiç iyi bir durumda değil. Ondan sonra da bizim eyalet geliyor zaten. Piemonte eyaleti. E, e, ve bilhassa Bergamo ve Breşya kentleri artık Bergamo için hatta Avrupa'nın koronavirüs başkenti deniyor. E, bu e, Buralar ağır endüstri üretimi merkezleri ve bilhassa silah endüstrisi merkezi. Yani Breşya ve Bergamo'da herhalde 10 kişiden 3'ü bir e, tabancanın küzcük parçasının bile nasıl yapıldığını bilen insanlar. Yalnız e, bu fabrikalarda üretimin yavaşlatılması genel itibariyle ağır endüstride üretimin yavaşlatılması çalışanların e, sağlığını koruma amacıyla e, geç oldu ve sendikalar çok e, hatta e, meka, metal mekanik işçileri 8 saat boyunca e, grev bile yapmayı planladı. E, sendikalarla Cüzeppe Conte arasında 16 saatlik bir toplantı yapıldıktan sonra kararname bir daha e, şekillendirildi. Yalnız bu tartışılan konulardan bir tanesi. Bence benim kanaatim çok siyahı beyazı olmayan bir konu. Hem çok hızlı gelindiğinden dolayı bu noktaya hem de sonuç olarak ekonomisi zaten çok güçlü olmayan son senelerde bir ülkeden bahsediyoruz. Bir de şalteri böyle zart diye kapatmak çok kolay değil. Çok ciddi likiditesi olan bir sosyal devlet bunu belki yapabilir. İtalya'da o durumda değil. Bu e, tartışma e, konusu oldu. Bilhassa merkez sağ ve sağ e, e, parlamenter e, muhalefet hala saldırıyor hükümete bu konu hakkında. Evet. Tabii ki insan güvenliği ve insan hayatının e, merkezde olması biraz önce söylediğin gibi de önemli bir konu. Bu konuda ne düşünüyorsun? Nasıl e, gitti, doğru gitti mi, alınan önlemler nasıldı? Yani tabii karar vericilerin zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Beze söylediğin parametreler çok önemli. Evet İtalya 2008'den beri belli konularda zorlanıyor bunu biliyoruz ekonomik alanda. Şimdi tabii özellikle de hani kuzeydeki bu işte endüstrinin motor güç olması yani ülkenin asıl üretiminin orada olması sadece hani Lombardia, Piemonte, Veneto'yu etkileyecek bir durumda bütün ülkeye etkileyecek. Yani bütün ülkenin kasasına girişleri azaltacak bir şey. Tabii ki çok farklı kriterlerle yaklaşıldığına kanaatim var. Bir de zannediyorum da burada çok merkezde bir şey var. Yani onu da nasıl tanımlamamız gerektiği. Yani İtalyan biraz önce Başbakan Komite'nin anayasa referansına, hani ben anayasaya dönmek istiyorum. Hani İtalya'nın anayasası enteresan bir anayasa. İtalya'nın, ee, İtalya, İtalya, İtalya Cumhuriyeti'nin iş gücüne e, dayalı e, kurulduğunu, bundan dayanan bir ülke olduğunu söyleyerek başlıyor anayasaya. E bu önemli bir yaklaşım. E, yani orada e, iş gücüne olan saygı, emeğe olan, daha doğru kelime emek, ben iş gücü diye bir tane çevirdim. Emeğe olan e, saygı, hürmet ve onu temelde görmek tabii çok mühim ama işte buradaki konu tekrardan o emeğin arkasında hani gerçekte emeğin aslında o emeğin arkasındaki emeğin insan emeği olduğunu beraber aslında ele almak lazım. Çünkü insan emeği diye tanımladığımız vakit orada da insan var. Yani e, sağlıklı insan, e, ruhi e, ve bedeni olarak e, problemleri olmayan insan. E, bununla ilgili e, devlet tarafından kendisine şartlar hazırlanmış insan. Bu asla tabii ki gerçek müreffeh düzeyinden bahsediyoruz. Yoksa hani çok üretmişler, büyük hakları olmuş, o emek büyük bir sermayeye dönüşmüş. Bu değil tabii kastettiğimiz. Elbette ki önemli çünkü zaten aslında o da önemli, enteresandı. Ben, o açılama ben de çok hoşuma gitti. Yani bireysel ve toplumsal anlamdaki haklarımız ve özgürlüklerimiz, temel hak ve özgürlüklerimiz. Bu tabii çok önemli çünkü aslında biraz müteledi olmalı da. Yani mukayese edilirken Çin'le, hatta Çin değil biraz... Güney Kore ile bile yani aynı şartlara değiller ama toplumsal tabi kültürel farklılık da var. Japonya çok daha disipline e, olabilen e, bir toplum. E, burada bazen mütevelli kaldıklarını düşündüğümüz yerlerde de zannediyorum bu soru işaretleri de var. Yani bir tek kararlar verelim. Ama bu kararları alırken tabii ki her şeyden önce şuna sağlık bir e, acil bir durum. O acil durum çözülmesi lazım. Fakat hiçbir zaman içinde e, temel hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmeyelim. Onları da mutlaka muhafaza edelim. İşte bu anlamda da tabii ki biraz tabii gecikmeler olmasında gene bu gri alanların etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü karar alıcıların parametreleri zannediyorum alışına gel gelen parametre değil şu anda. Birçok şeyi arda arda koyup ondan sonra bir sonuç çıkarmaya çalışıyorlar. Ondan ötürü de elbette ki bu kadar yani Bergamoğlu bu hale gelmesi şu an çok büyük bir trajedi. inanılmaz bir durum. Oradaki tabi yapılan belki daha sonra biraz daha anlayacağız yani daha spesifik nasıl sıkıntılar yaşandı ama gelinen noktada artık herhalde çok büyük bir ders aldık ki en azından diyorum böyle bir şey yani çok böyle ehvelişer gibi konuşmak istemiyorum ama en azından görünen manzarada yani ilk etapta kuzeyden aşağı doğru hücum eden kaçan Kuzey'lilerin ümit ediyorum bir etkisi olmaz. Fakat adlanan dersler Orta-Güney İtalya'daki e, meselelerin biraz daha e, sakin gitmesine e, sebep olduğu düşünüyorum. Okay. Şimdi e, bireysel hak ve özgürlükler e, konusuyla bağlantı yaparak e, Roma'dan başkentten çıkıp, e, sen yine Roma'da olmana rağmen, senin eve benim eve gidelim. E, şimdi e, bugünlerde... Ee, üst, yüksek e, Sağlık Üst Kurulu'nun Başkanı Locatelli'nin Bir açıklaması oldu. Yeni hayatı e, Nasıl dizayn edebiliriz? E, dedi işte 15 Mayıs'a Kadar muhtemelen az çok böyle gideceğiz. Biliyorsun burada tatiller de var. Paskalya 1 Mayıs. İnsanların kitlesel Olarak buluştuğu ve kutladığı Şeyler Tabii ki risk Çok yüksek onu, o, o tarihlerde. O nedenle Paskalya'yı zaten Açtık. Paskalya sonrasına kadar bütün Önlemler böyle ama Locatelli Bugün şey de dedi yani bu iş 15 Mayıs'a kadar gidecek muhtemelen dedi. 15 Mayıs'a kadar stabilize ve inmeye başlarsa pozitifler ve ölüler e, e, taburcu olanlarda artarsa her ne kadar militarist bir terim olsa da bu başka bir şey gelmiyor şu anda aklıma. E, e, Lokateli'nin dediğine göre 15 Mayıs'tan itibaren ee, yeni hayatı nasıl dizayn edebileceğimizi konuşabiliriz. Örneğin antikor testleri yapmayı önerdi. Bunun üzerine bilim insanlarının çalıştığını, dolayısıyla e, antikorları olan ve negatif olanları e, identifiki edip uygu, cep uygulamalarıyla bir harita çıkartılacağını, bu biraz Güney Kore ve İsrail'de de yapılan gibi bir şey. Ve böylelikle iş bilhassa iş mekanizmalarına insanların geri döneceğini, gerekli önlemlerle birlikte tabii ki Konuşma başladı. Ee, öte yandan e, ünlü Amerikalı e, filozof Rifkin'in de bir tane açıklaması oldu geçenlerde. E, i̇ş mekanizmalarından eğlence yerlerine kadar hatta sinemalar ve stadyumlar diyordu Rifkin. Artık baştan dizayn edilmesi lazım. Yani mimari bir açıdan da bir dizayn edilecek bizim hayatımız. E, sence e, çıkış öngörü strateji değil de şöyle bir kelime koyayım. Çıkış öykümüz nasıl olacak? Evet, çıkıyor, egzodos. Şimdi gerçekten, e, bununla ilgili aslında ben biraz sarkaç gibiyim e, bugünlerde. E, bir gün kalkıyorum, e, çok ilimser bir insanım. E, her şey çok güzel olacak diyorum kendi kendime. Akşam 6'da e, vakit bulup çıktı ve biraz e, o, yani anlıyorum kuzeyde belki yapılmıyor çünkü çok büyük matem var. Biz o matemin bir... E, uzağında değiliz parçasındayız yani e, beraberiz fakat burada e, Roma'da özellikle benim mahallemde devam ediyor bu e, akşam 6'da insanların çıkması ve bir şeyler e, söylemesi e, evet her şey güzel olacak yani, en basitten söyleyeyim yan komşunun e, 7 yaşındaki e, kızının e, böyle sevinçle e, her şey çok güzel olacak diye bağırması bile bir ümit veriyor evet ben e, her şeyin e, tamamen eskisi gibi ne yani aslında şöyle söyleyeyim Hiçbir şey tamamen eskisi gibi olamaz çünkü zaten dün gibi olmayacağız. Böyle çok olayı felsefi bir tarafa taşımak istemiyorum ama yani o nehir aktı gitti zaten. Fakat e, önümüzde e, tabii ki yeni bir gelecek olduğuna ben de inanıyorum. Yani şu anlamda e, çok alıştığımız bazı şeyler vardı. E, Justin dediği gibi alıştığımız bir şeydi yaşamak. Biz de bazı şeylere çok alıştık. Yani şöyle online e, bir bilet alıp akşam Avrupa'nın bir ülkesinde olmak çok basit bir şeydi Avrupa'da yaşayanlar için. Ee, sosyal alanlar özellikle ben şunu da düşünüyorum. Şimdi mesela çok bilmemekle beraber işte İsveç yapmıyor diyorlar ya da Finlandiya vesaire çok zorlanmıyor. Şimdi birkaç kere o ülkelere gittiğim için Norveççe de biraz biliyorum. Yani zaten oralarda şu bizim uygulamamızı ekstradan yapmak çok lüzum yok. İnsanların birbirine yaklaşmadığı kültürler. Yani insanlar birbirlerine el vermek için bile düşündüğü kültürler. Yani Şimdi ben ama e, Roma'daki sosyal hayatımı düşünüyorum. Arkadaşlarımla Pizza eve gittiğimi, hani özellikle o şeyin etrafında, yani dar e, bir masanın etrafında, hani biraz daha sıkışalım, birbirimize daha yakın olalım, hiç insanı tereddüt etmediği şeyler. Şimdi bunları düşününce e, elbette ki bizi e, farklı bir şeyler bekledik, en azından belli bir süreç bizi bekliyor. E, buna alışkanlık e, kazanmadan, yani o geçiş sürecini atlatabilme bence önemli bir e, yetenek olacak hepimiz için. Yani bu bizi acaba... Tekrar tırnak içerisinde normale, çünkü normal diye bir ifade zaten hani çok bu postmodern zamanları söylemeyeceğiz bir şey ama her ülkenin kendi normali olması lazım. Mesela diyelim ki İskandinav ülkede belki çok zorlanmayacaklar fakat biz belki İtalya'da daha çok zorlanacağız. Yani çünkü neden? Biz daha çok insan yakın yaşamaya alışmışız. Mesela bir ortama girdiğimizde e, tanıdığımız arkadaşlarımız varsa yani onlara sarılıp öpmemek e, şöyle anlaşılabilir. Acaba bir soğukluk mu var yani? Bir şey mi söyledim? Geçen son buluştuğumuzda acaba yanlış bir şey mi söyledim bile anlaşılabilir. Bunları tabii anlamamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Acaba antikorlar olunca bunlara gerek kalmayacak mı? Fakat hep biz için yeni bir öğrenme süreci, yeni bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Tabii ki sosyalleşmekten tek kastım sinema, yemek yeme vesaire değil. Bir başka boyutta var. İtalya'yı çok etkileyen bir boyutu mesela. insanların dini nedenlerle bir araya gelmesi. Yani basında çok gündeme geldi, Papa'nın e, Aziz Petrus Meydanı'nda e, tek başına dua etmesi. Çünkü kiliseler sadece ayinde değil, işte biliyorsun gençleri oratoryolarda e, topluyorlar, onlar izciler bir araya toplanıyorlar, aynı çadırlarda yatıyorlar. Şimdi o kadar çok hayatın alanı var ki, e, spor yapan insanlar, işte şimdi mesela işte en çok bakıyoruz internette, ee, insanlar işte evde nasıl e, şey yapabilirim, spor yapabilirimle ilgili sitelere girmeye başlamışlar. Çünkü yine çok yakın olan, beraber e, duş alınan, havuza girilen e, yerler bunlarla ilgili zannediyorum eğer e, bulunsa bile diyelim ki her şey çok güzel oldu aşılar, antikorlar falan e, bu kadar yaşadıklarımızdan sonra yani to toplumsal bir travma var bunu inkar edemeyiz. Bu toplumsal travmadan çıkışla ilgili de e, bence daha bir e, adım adım tedrici bir e, iş lazım yani bütün e, sosyal bilimcileri de işin içine katarak acaba biz insanları belli bir noktaya nasıl taşıyabiliriz yani o güvenliği çünkü en çok şu an sarsılan konu bence insanların güveni yani ben mesela şu anda e, büyük marketlere gitmek yerine Bangladeşlilerin işlettiği küçük bakkallara gitmeyi tercih ediyorum çünkü genelde oraya bir kişi alıyorlar ve bir şey alıp çıkıyorum çünkü marketlerin önündeki kuyruklarda değişik arkadaşlarla konuştum değişik şehirlerdeki herkes aynı şey söylemiyor fakat maske takmış, o maskenin ardında birbirine yani sanki birbirini tehdit gibi gören, bakan insanlar var. Bunu kimse önünde geçemiyor. Yani sen dikkat etmediğin anda bile bir etrafına bakıyorsun. O iki metreyi, bir buçuk metreyi aşmamak için bir şeye giren, strese giren insanlar var. Güven ilişkisi tabii ki her toplumun olmazsa olmaz. toplu işlemesi için çok temel bir duygu. Güven duygusunun yeniden kazanılması bence... E, bizi asıl uğraştıracak konu diye düşünüyorum. Okey doğru. Şimdi e, bu güven konusundan e, yola çıkarak e, son bölüme geçmek istiyorum. E, e, bu süreç içerisinde İtalya'da belki de sosyal devletin diğer orta ve kuzey ül e, Avrupa ülkelerine nazaran daha fazla yarayla e, yaşamak zorunda olmasından dolayı belki de ee, kendi e, sosyolojik veya hatta e, söyleme imkanım varsa antropolojik dokusundan da dolayı tabii de ilginç bir şey ortaya çıkmaya başladı İnsanların belki güven dayanışma ve birliktelik kavramları üzerine e, e, sundukları ve düşündükleri e, tanımlar belki biraz daha güçlendi veya da farklı bir boyut aldı. Ee, belki bu sosyal devletin yarattığı boşlukları doldurma amacıyla spontane bir e, reaksiyon ama e, öte yandan sanırım bu kadar e, büyük sanat eserinin yaratıldığı e, bir ülkede şu anda da aynı e, te, e, konuya referans yapmak gerekirse belki İtalya güzel bir e, büyük bir sanat eseri yapmaya çalışıyor kitlesel olarak. Yani dayanışma örnekleri çok var. Yani Milano'da onlarca restoran gece gündüz ücretsiz hekimlere ve hemşirelere yemek yapıyor. Büyük ve küçük şirketler inanılmaz e, yüksek rakamlarda bağış yaptılar. Dün e, Borrelli sivil e, koordinasyon başkanı her, her akşam sivil koordinasyona gelen e, bağışların rakamını ve ne kadar nerede harcadıklarını söylüyor. Ve dün akşam 100 milyonu açtıklarını söyledi. İnanılmaz bir rakam. Bunun e, 8 milyonlu yapay solunum aletleri ve maskelere harcadıklarını söylediler. E, e, bunun içerisinde tabii ki şey de var. yani Bazı küçük e, şirketlerden büyük şirketlere kadar hatta üretim çizgilerini, hatlarını değiştirmeleri de var. Örneğin Armani bunu yaptı. E, e, Fiat bunu yaptı. Burada bizim Torino ve etrafındaki küçük sektörde, e, tekstil sektöründe e, çalışanlar kapatmışlardı 7, 8, 10 Mart gibi. Şimdi baştan açtılar ve maske üretiyorlar. Örneğin, Bolonya'da 120 kişi kendi evlerinde terzicilik yapıyorlar ve yaptıkları kumaştan maskeleri sivil e, savunmaya, polise falan hediye ediyorlar. Yani. Ee, tabii ki burada endüstriyel bir redesign söz konusu bu muhtemelen şu anda yaşadığımız ve ileride yaşayacağımız da bir şey. Yalnız e, o noktadan başlayarak en alttaki insanlara kadar inerek çok ciddi bir dayanışma, e, e, kitlesel bir dayanışma patlaması oldu. E, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bu sadece spontane bir reaksiyon muydu yoksa gerçekten İtalya'da benim düşündüğüm gibi büyük bir sanat eseri mi yapılmaya çalışılıyor? Şimdi evet, ben çok de bireysel örneklerle yaşadığım, gözlemlediğim için çoğunlukla katılıyorum dediklerine. Çerçeve açısından da evet, burada zaten güzellik şu, yani İtalya'nın zaten hani öteden beri, yani orta çağın içinden beri ve Rönesans'a taşıyan, bu kreativite mevzu çok önemli hakikaten, ya bu kreatif tarafı genellikle biraz krizlerle ortaya çıkmış. Hani biz bazen böyle orayı okurken sadece o tabloların güzelliğine, sanat eserine bakıyoruz ama Arkasına giriyoruz, bireysel olarak girdiğimizde de yani, ister Caravaggio'nun hayatına gidelim, ister bu sene 500. canı kutladığımız, aslında şimdi şu anda Quirinale'de Cumhurbaşkanlığı sarayı sergisinde müthiş bir sergi var ama ondan görebiliyoruz sadece. Raffaello'nun 500. yılını kutluyoruz. E, şahsi hayatlara döndüğümüzde bir kriz görüyorsunuz aslında. Krizler var, acılar var. Onların akabinde ortaya çıkmış aslında bir takım güzellikler var. E, bu krizin öyle bir e, şeye yol açtığını, e, neden olduğunu söylemek e, bence çok yerinde. O kreativite de, de şöyle ortaya çıkıyor. İnsanlar evet bir yapılması gerekeni görünce hakikaten farklı şeyler. Ben o kadar basit bir şeyden bahsedeyim mesela. E, hemen her gün uğradığım, işte bizim bari ya, klasik e, sabah kahvemizi içtiğimiz e, barımız. E, orası şu an açık halen çünkü e, aynı zamanda tabak geliyor. E, sigara ve işte... E, bilet vesaire satan e, bir yer olduğu için. Şimdi orası mesela inanılmaz güzel maskeler yapıyorlar kendileri ve ücretsiz veriyorlar. Ama nasıl maskeler? Yani böyle e, zaten şu anda mahallenin Facebook sayfasında e, İtalyan en e, fashionable, böyle en modaya uygun maskeleri bizim diye onu takanlar var. E, bazıları para teklif etti. Özellikle e, barın sahibi ki hayır dedi ben bunu yapmak istiyorum. Çünkü dedi bugünlerde dedi e, ...hatırlayabileceğimiz bu tür güzellikler olması lazım. Şimdi o güzellik kelimesi çok önemli. Malum biz İtalya'ya aynı zamanda e, bel paese diyoruz, güzel ülke diyoruz. Şimdi bu güzelliği yani sanat zaten güzellik. E, onu yeniden e, ortaya koymakla ilgili güzel bir çaba var. E, bu çaba da zannediyorum aslında çift taraflı bir faydası var. Sadece burada evet dayanışma var ve ihtiyacı olana biz e, ulaşalım. Onu işte devlet ulaşamadığı yeri biz kapatalım ya da işte ikinci sektörle çalışıyoruz söylediğim gibi. Yani ilk iki sektörü yapamadığı yerde şu an yeni tabirimiz üçüncü sektör. İlle organize olmaya lüzum yoksa İtalya biliyorsun spontan e, komitelerin ülkesi yani bazen şurada e, bir spor salonu vesaire çalışmanın bir şey oldu hemen komite kurulur. insanlar bir şeyler yapmaya çalışırlar. E, ondan dolayı e, evet bu tarafı var. O sökükleri dikelim biz. E, beklemeyelim birileri gelsin diye. Fakat e, aynı zamanda mesela asıl boyutu bu ortaya koyan, yani yalnız değilsiniz kısmı ile insanların aslında o dayanışmadan e, faydalanabileceği daha güzel bir taraf var. Yani o yalnız kalmama ve e, psikolojik olarak da kendini daha güçlü hissetme. Yani sadece maddi mesela şöyle, mesela online bir şey de gönderebilir ama hala insanla temas edenler mensalar var, malumun değişik yerlerde burada İttir Roma'da çok açıldı. Yani insanlar gidip sıcak bir yemek alabilirler çünkü e, sokakta yaşayanlar hala sokakta yaşıyor ya da onları koydukları yerlerde hala mutfakları, hala banyoları yok. Onlara çok yardım eden e, bir sürü e, NGO'lar var ve şirketler var ve dahi e, yerel halktan da insanlar var. Herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ben bir taraf daha görüyorum bu dayanışma konusunda. Yani tırnak içerisinde daha şanslı olanların, daha az şanslı olan ya da daha ihtiyacı olanlara yardım yapması tek taraflı bir şey değil. Aslında daha şanslı olan da o gönüllülükle, yani üçüncü sektörde yaptığı gönüllülükle aslında kendisine e, ciddi bir faydada bulunuyor. O da şu, hakikaten e, yaşadığı toplumun bir parçası olmayı yeniden keşfetmeye başlıyoruz zannediyorum. Çünkü bu dayanışma, e, yani arada bazen tabii hep böyle bir gitmeler gelmeler var. Evet, e, ben bir bireyim, e, eğitimim, e, hep bizim işte aldığı eğitim, kendime yetmem lazım, kendime yeten bir insana yetişmem lazım. Ama bu tür anlar bize aslında e, kırılganlığımızı biraz hatırlattı. O kırılganlığın içerisinde her ne kadar şekilde yani her şeyin varmış gibi görünse de sadece ihtiyacı olana yardım etme değil e, buradaki asıl zarf diyorum konu. Yardım ederken aslında ben kendime de yardım etmiş oluyorum. Yani kendimin ihtiyacı olan şeyi e, keşfediyorum. O da nedir? Yani daha geniş bir e, insanlık ailesinin parçası olduğumu aslında bu zorluk anlarında ortaya koymaya çalıştığımız e, bu yardımlarla ve bu dayanışma örnekleriyle e, orta, yani bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Fakat bir küçük şeyle bitireyim. Yani hafif böyle biraz critical olmamız gerekirse. Bunlar önemli. Fakat bunlar hiçbir zaman için e, kurumların sorumluluklarını e, bir tarafa koymanın anlamına gelmiyor. Çünkü neden? Şu anda bir kriz, herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Ama unutmayalım ki çok büyük şu andaki ilk cephede savaşanlar savaş gelmesi doğru mu mücadele edenler diyeyim hekimler, hemşireler ve bütün sağlık personeli ama unutmayalım görevlerini yapıyorlar sabahleyin biz evde otururken hala çöp alma sesi duyuyorum o yüzden koku hissetmiyoruz ve tertemiz yaşama devam ediyoruz ekmek alabiliyoruz çünkü birileri mutlaka sabahın 3'ünden 4'ünde ekmek karıştırmaya onu fırına vermeye devam ediyor şimdi yapılan bu e, divizyonda traveyde, bu iş bölümünde bir de e, halkın vergiler ödeyerek tabii görevlendirdiği e, idareciler var. E, onların da şu anda çok yoğun bir şekilde mesailerini buna harcadığını görüyorum. Ama mesleği hani daha önce belki alamadığımız bazı tedbirleri gelecekte almak adına hepimiz bütün toplum dersiz almaya çalışıyoruz. Bu güzel dayanışma örnekleri her zaman olacak ve İtalya gerçekten bence de ileride belki de ümit ediyorum. Yani güzel bu e, olumsuz hatıraların e, bizi tabii ki daha güzelleştirdiğimiz, daha iyileştirdiğimiz bir italia taşımasını ümit ediyorum ama da bir taraftan da yine sanatla, kültürle, belki filmlerle bu güzel dayanışma örnekleri belki hatırlayacağız ve gelecek nesiller hatırlayacaklar, daha güzel işler çıkarabilmek için ilham alacaklar diye ümit ediyorum. Fakat işler daha tırnak içerisinde, normalleşme, hep tırnak içinde kullandığım bir ifade bu. Herkesin iş bölümünde üzerine düştüğü gibi ee, tabii ki e, idarecilerin de bu konudaki e, performansını ortaya koyması mutlaka önemli. Yani dayanışma var, e, biz o zaman yerimizde oturalım diye Kim, deme, kimsenin de deme lüksü yok. Ben öyle bir şey olduğunu her yerde de iddia etmiyorum ama e, hani bu bazen e, önünde hani çizgileri çizilmeyince de e, yanlış anlaşılmaya yol açabilecek bir şey diye düşünüyorum. Doğru. Ee, yine Başbakan Cüzepe Conte'nin en son yaptığı açıklamalarda, en son senatoya konuştuğunda yaptığı bir açıklamada söylediği bir cümle var. Diyor ki bu tarih bizi çok büyük bir sınavla şu anda ödevle karşı karşıya kıldı. Bu ödevden nasıl çıkarsak gelecekteki nesillere anlatacağımız bir hikaye veyahut da çok kötü bir öykü olabilir. E, e, bu muhtemelen çok büyük bir sınav hem İtalya için hem halk olarak hem e, e, yönetim erkekleri için hem de bütün dünya için. Öte yandan şu anda ne yazık ki ismini tam olarak hatırlayamadığım Lübnanlı bir filozofun da söylediği bir şey geldi aklıma ilk günlerde yapılan bir tane röportajda. Bu pandemi bizim ne kadar kırılgan olduğumuzu yalnız bir o kadar da ne kadar güçlü olabildiğimizi bize hatırlatıyor. Ee, galiba bu bir, bir kutuptan bir kutuba e, gitme hali biraz da normal. Çünkü e, Harare'nin de söylediği gibi son 100 senedir insanoğlunun karşı karşıya kalmadığı bir şeyle karşı karşıyayız. Gelecek çok farklı olacak ama şu anda da geçmişten çok farklı bir bugün yaşıyoruz. E, umudumuz bu dayanışma örneklerinin e, tabii ki yeni bir e, yönetim kültürü veyahut da ekonomik kültürü de üretmesi. E, bu e, pandemi geçtikten sonra... Ee, i̇nsanların belki hem geleceği sorgulaması hem de bugünden e, örnek alarak geleceği, geleceği farklı bir şekilde e, dizayn etmesi e, güzel olabilir. Yani geçmişte ne hatalar yaptık, pandemi sırasında ne öğrendik, neler yarattık ve e, geleceği nasıl dizayn etmek istiyoruz, tasarlamak istiyoruz bu bu galiba şu anda bize bu virüsün anlatmak istediği bir şey diyebiliriz. Çünkü sınırları olmayan, bu kadar sınırları olmayan ve bu kadar sınırların absürtlüğünü bize anlatan bir şey olmamıştı galiba. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bugüne kadar. Belki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bugüne kadar diyebiliriz. Bu virüs muhtemelen bize bir şey anlatmak için var. Bir şey söyleme, söylemeye çalışıyor. Umarım kolektif bir şekilde bütün dünya İtalya'dan başlamak üzere bunu anlayabiliriz, duyabiliriz ve geleceği olmasını arzuladığımız ve gerektiği şekilde tasarlayabiliriz. Jack Maritan, Jack Maritan Enstitüsü araştırma görevlisi, sosyolog Mustafa Cenap Aydın. Çok teşekkürler. Benim adıma çok zevkli oldu. Bir neredeyse bir saat nasıl geçti anlamadım. Umarım sen de eğlenmişsindir, yararlı bulmuşsundur. Çok güzel geçti Burak, çok sağolasın. Yayınlarını zaten her zaman çok ilgili takip ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakal. Çok teşekkürler. Sana tekrar çok teşekkürler ve herkese dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.